Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi aracımızın regülatörü ve su kemik gibi olmuş, kemik gibi olmuş, kemik gibi olmuş. Yani dibine kadar kullanılmış antifrizsiz kullanıldığı için tabi paslanmış Telif Hakkı benim yani. Telif Hakkı abininmiş bu arada. Abi, Onu da kayda bunu, alalım. Bunu şimdi mi gördüm fark ettim? Evet, güzel. bu şekilde gitmenin faydaları tabii ki olmaz, zararı olur. Yolda kapağa kadar, şey kadar kapağa kadar gördüğünüz gibi antifrizsiz kullanmaktan paslanmış hortum zaten hortumluktan çıkmış demir boru olmuş plastik borudan demire dönmüş. Havalar da soğuduğu için kendine hemen bırakı vermiş. Normalde aracımıza yaz kış antifriz koyulması lazım. Yani seneden sene antifriz koyulması lazım. Kışın değil, yazın koyulması lazım. motor antifriz zaman nasıl bir sonuç elde Su kaçağı oluşabilir veyahut da Sadece buysa ki zannetmiyorum, ufak tefek yerden illaki çıkacak. Bu böyle olmuşsa, tabii ki şans ama abinin biraz hatası var. Antifrizsiz kullanmış arabayı. Yani ama e, antiviriz, yani antiviriz, baktığım zaman şu pozisyona baktığım zaman bu arabada antiviriz yok derim. Varsa bile yok derim. Doğrudur, vardır belki ama yok derim ben. Ya çok az, da yetersiz. Yani, vardır. yani. Oksitlenmiş çünkü yani tabii. Gözüküyor. Doğrudur, antifriz koyulmuştu belki ama şey, hiç çok pis. Hiçbir özelliği yok. Çok pis. Şimdi buna bir litre antifriz koyacaksınız. Yani benim şeyim, teklifim bu. Niye? Zarar görür, hemen patlatması sağ solun. Suda koyuyoruz. Değil mi? Tabii bir litre antifriz geri kalanı su. Antifriz koymadın söyleyeceksin. Baksana radyatörün içine bak, evet. bak, bak. Gel sen buna antifriz koy şimdi. Evet.